Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balıklar geçtiğimiz ay boğa burcunda büyük bir kavuşum yaşandı. Bu etkileşim özellikle sizin haritanızın 3. evinde etkili oldu. Çok sürpriz haberler almış olabilirsiniz. Çok sürpriz kararlar almış olabilirsiniz. Yine yakın çevreniz belki kardeşlerinizin hayatında büyük değişimler de yaşanmış olabilir. Yeni kontratlar, eski kontratların son bulması, yeni vizyonlar ve bakış açıları bu süreçte oldukça etkin hale gelmiş olabilir. Ki bu etki Ağustos ortasına kadar da devam ediyor olacak. Çünkü büyük bir kavuşum yaşıyoruz ve Ağustos ayında da bunun büyük tetikleyicileri olacak. Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir ve zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yeni gelen videolardan da Anında haberdar olmuş olursunuz. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım Ağustos ayında siz sevgili balık burçlarını neler bekliyor olacak. Öncelikle 2 Ağustos tarihinde Mars Uranüs kavuşumu söz konusu. Bu kavuşum 18 derece boğa burcunda yaşanacak ki zaten Temmuz sonunda yaşanan Uranüs Kuzey düğümü kavuşumunun bir nevi tetikleyicisi olacak. Burada çok ani haberler alabilirsiniz ee, sevgili balıklar. Ani kararlar, ani haberler hızlı hareket etmeniz gereken durumlar içerisinde bulabilirsiniz kendiniz. Özellikle yükselen balık burçlarını asla korkutmak için değil ama trafikte e, çok dikkatli olmaları noktasında uyarmak istiyorum. Çünkü e, çok öfkeli olabilirsiniz, çok hareketli olabilirsiniz. Hemen bir yerlere ulaşmak isteyebilirsiniz ve e, trafik kazalarını bir nevi yatkınlıkta 3. evden bu transitler geçerken yapabilirsiniz. E, Muhtemel olabilir. Tabi bazı balık burçlarının araç alımı, satımı gibi konularda da hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ama zihniniz çok aktif. Çok yoruyorsunuz kendinize. Özellikle zihinsel sağlığınıza da bu ay lütfen dikkat edin sevgili balıklar. 4 Ağustos tarihinde Merkür'ün Başak Burcu transiti başlayacak. Merkür'ün 7. ayınıza geçiş yapmasıyla beraber biraz daha odağınızı iki ilişkilere, evliliğinize, eşinize, ortağınıza, muhataplarınıza vereceksiniz. Özellikle yeni kontratlar yapmak. Belki yeni ortaklıklar kurmak adına da bir takım fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 7 Ağustos tarihinde Mars-Satürn karesi kesinleşiyor. Mars 22 derece boğa burcundayken Satürn de 22 derece kova burcunda bulunmakta. E, bu kavuşum yine 3. evinizde ve aynı zamanda 12. evinizde. Yani aslında kendi korkularınızla yüzleşiyorsunuz sevgili balıklar. Aldığınız haberlere bir dikkat edin bakalım ya da aldığınız kararlara. Siz bu işin neresinde olabilirsiniz? Yani sizin aslında bilinçaltı yargılarınız nasıl hayatınızda tezahür edebilir bunlarla yüzleşeceksiniz. Kendi kendinize koymuş olduğunuz engeller, blokajlar ve kısıtlamalar sizi biraz zorlayacak. Çünkü hareket etmek istiyorsunuz ama olmaz yapamam. Meli malı gibi kalıplarınız var gibi gözüküyor sevgili balık burçları. 9 Ağustos'a geldiğimizde Venüs Plüto karşıtlığı aktif. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Plüto'da 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu etkileşim e, özellikle 11. ev ve 5. ev aksında çalışacağı için e, burada bilhassa aşk hayatınız, hayattan tat aldığınız konular, hedefleriniz, hayalleriniz, dostluklarınız ve arkadaşlıklarınız özellikle Dostlarınızla arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz ama o kişilerin zor zamanınızda ne kadar yanınızda olacağı veya hayallerinizi hedeflerinizi ne kadar destekleyecekleri başarılarınızda ne kadar yanınızda duracakları gibi gerçeklikler sizi biraz zorlayabilir. Tabi yeni aşklar da gündeme gelebilir bu etkileşimle beraber ama çok fazla mantığınıza uygun olmayabilir sevgili balık burçları. 11 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karası kesinleşiyor. Güneş 18 derece aslan burcundayken Uranüs de 18 derece boğa burcunda bulunacak. E, bu etkileşim özellikle 6. ev ve 3. evde çalışacağı için biraz sağlığa karşı dikkatli olması gerekiyor. Yani biraz önce söylemiş olduğum gibi çok düşünmekten kendinizi çok hırpalamaktan çok fazla zihin çalıştırmaktan bağışıklık sisteminizi çökertebilirsiniz. Günlük hayatınızda temponuz çok yoğun olabilir, koşturmacanız çok fazla olabilir, kendinize çok fazla yük yükleyebilirsiniz ee, ve belki de çalışma koşullarınız çok ağırdır ve bunlardan özgürleşmek ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Aslında bunlara alternatif çözüm yolları bulmak adına da bir takım fırsatlar bu krizle beraber çıkacaktır. 12 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay var. Ee, bu dolunay 19 derece Kova burcunda yani sizin 12. evinizde meydana geliyor. Ancak bu dolunayın bu büyük kavuşumu tetiklediğini görüyoruz. Yani hem güneş Uranüs karesini hem de Temmuz sonundan beri yaşamış olduğumuz kavuşumu tetikliyor ve kare görünümler yapıyor. Dolayısıyla biraz gergin bir dolunay sert bir dolunaydan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve sizin 12. evinizde yani kontrol dışı bir alanda yani çok da hükmedemediğiniz bir alanda meydana gelecek. Krizler kayıplar zorlanmalar gizli düşmanlıklar. Sırlar, sırların açığa çıkması, gizli bilgilerin ortaya çıkması gibi temalar bu dolunayla beraber aktif olabilir sevgili balık burçları. Lütfen e, bu dönemde kimseye fazla güvenmeyin. Sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Özellikle korktuğunuzun başınıza gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden hep pozitif düşünmeye gayret gösterin. Kendi kendinizin önünden çekilin ve kendi blokajlarınızı hayatınıza e, yansıtmamaya gayret gösterin diyeceğim sevgili balık burçları. Önemli kararlar alabilirsiniz, önemli farkındalıklara yine bu dolunayla beraber ulaşabilirsiniz. Aslında kim dost kim düşman bunların çok net bir şekilde farkına varacaksınız. 15 ila 18 Ağustos arasında çok güzel yerleşimler var aslında Ağustos ayının en şanslı en rahat sürecinden bahsediyoruz. Çok güzel üçgen açılar ve destekleyici görünümler var gökyüzünde. 15 Ağustos'ta Mars plüto arasında bir etkileşim var akabinde Merkür ve Uranüs arasında ve son olarak Venüs Jüpiter arasında çok güzel üçgen açılar destekleyici görünümler var. Ee, burada bilhassa hayalleriniz için güzel teklifler ve haberler ile karşı karşıya kalabilirsiniz yani sizi motive edecek gücünüzü tekrar kazanmanızı sağlayacak. Haberler söz konusu olabilir. Bunlara hazırlıklı olmakta fayda olacaktır sevgili balık burçları. Zaten bu ay çok ilginç haberler alıyorsunuz ve çok ilginç kararlar almaya başladığınız bir ay olacak. 20 Ağustos'a geldiğimizde ise yine çok önemli bir transitimiz var. Mars'ın ikizler Burcu transiti. Neden önemli? Çünkü Mars bu sene İkizler Burcu'nda çok uzun süre kalacak arkadaşlar ve her sene yaşamadığımız Mars retrosunda yine bu sene yaşıyor olacağız. Hem de ikizler Burcu'nda hem de sizin haritanızın dip noktasında sevgili balık burçları. Evet Mars biliyorsunuz savaş, cesaret gezegenimiz. Ve hangi burçtaysa onun kimliğiyle savaşmayı e, gösteriyor bizlere. Mars'ın ikizler burcundaki ilerleyişi sözlü savaşların çok fazla olacağını, anlaşmaların, görüşmelerin e, ani bir şekilde başlayıp feshedilebileceğini ifade etmekte. E, dolayısıyla burada özellikle dördüncü evinizde yaşanan bu transit yaşadığınız yer, aile hayatınız, konfor alanınız, ebeveynleriniz aranızdaki mücadeleyi artırabilir. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteyebilirsiniz, kendi güvenli alanınızda huzursuz hissedebilirsiniz. Ailenizle bazı çatışmalar, sözlü diyaloglar içerisinde bulunabilirsiniz, bazı tartışmalarda bulabilirsiniz kendinizi. Bununla beraber aslında yatırım yapmak, gayrimenkul yatırım yapmak gibi temalar ön plana çıkabilir ama bunun için de Mars Retros'una kadar hareket etmek Gerekli olacak ama bir nevi bir kararsızlık da hakim olacak gibi gözükmekte sevgili balık burçları. 23 Ağustos'ta Merkür ve Pürüt arasında güzel bir görünüm var. Bu da özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında şansınızı destekliyor olacak sevgili balıklar. Ve 23 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu transiti başlıyor. Güneş'in Başak Burcu transiti ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha ziyade ikili ilişkiler Ortaklıklar, evlilikler alanına fokuslanacaktır ve burada belki yeni bir ilişki veya mevcuttaki ilişkiyi canlandırmak adına gündemlerde karşınıza çıkabilir. 26 Ağustos'ta ise Merkür'ün terazi burcu etkileşimi ön planda. Merkür'ün burada 8. evinize geçiş yapmasıyla beraber biraz daha gündeminiz parasal konulara fokuslanabilir ay sonu itibariyle. Kendinizde belki de keşfetmiş olduğunuz o korkular, kaygılara odaklanmaya karar verebilirsiniz. Bunlarla alakalı zihinsel faaliyetler de aktif hale gelecektir. Ve 27 Ağustos tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ay var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin 7. evinizde. İşte yeni birliktelikler, yeni ortaklıklar evlilik veya ortaklıkta yeni bir dönem, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı hakim olacak. İlişkinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler özellikle Eylül ayına giriş yaparken yeni bir projeye belki de giriş yapabilirsiniz sevgili Balık burçları. Ay sonuna geldiğimizde 28 Ağustos tarihinde Venüs Satürn karşıtlığı dikkat çekiyor. Bu karşıtlık sizin haritanızın 12 ve 6. aksında olacağı için özellikle Burada e, biraz sağlığa, bağışıklığa dikkat etmemiz yerinde. Dinlenme rutinlerimize önem vermemiz e, mühim olacak. Bununla beraber iş hayatımızda özellikle kadınlarla yaşamış olduğumuz diyaloglarda bazı kısıtlamalar, engellemeler olabilir. Veya mevcuttaki işimiz maddi yönden bizi biraz zorlayabilir. Gizli bir aşk durumu varsa bununla alakalı sıkıntılı süreçlerde söz konusu olabilir. sevgili balık burçları. Evet, e, Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım mutlu Huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı özellikle Temmuz ayında yaşadıklarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.